Bu arada e, kaç dakika kaldı? Az kaldı sanırım. 7 dakikamız kaldı. 7,5 dakikamız kaldı. E, üst tanka da yakıt dolduruldu. Gördünüz oradan da e, beyaz beyaz ne bağlı su bari gö gözlemleyebiliyoruz. Büyük ihtimalle atılacak. E, Sesi duyabilmemiz mümkün mü? Yani, demo mu, gerçek mi diye ama ya yani biz demo dedik ya insanlar şey düşmüş olabilir yani yapmayacaklar diye. Yani bu demo aslında şu gibi, şunun gibi düşünün. İlk deneme. Burada iki tane astronot gönderecekler. Peki ISS'ten birlerini geri alacaklar mı? Yani sadece tek yönlü mü bu uçuş? Benim bildiğim kadarıyla gidecekler, e, do, e, kenetlenecekler, sonra geri dönecekler diyebilirim. Çok emin değilim. Ve şunu sorayım. Geri dönerken soyuzla dönülüyor. Orada soyuzlar var kapsülleri. Mesela bununla geri dönemiyorlar mı? Bu uzay Yok, bununla geri dönecekler. Yani ha, tamam. e, Tabii tabii zaten olay o. Yani bununla gidip bununla dönecekler. Bu ekip gene iki kişi bildiğim kadarıyla dönecek. Evet. Yaklaşık 19-20 saat sonra kenetlenme olacak. Yani bugün onu göremeyeceğiz. Fırlatmadan sonra yörüngeye oturduktan sonra yayınlık evet. ihtimalle kesilecek. Yani bugünkü görev bu. Yarın kenetlenme gerçekleşecek. Şimdi motor soğutma işlemleri başladı. 922 kişi de bizi izliyor. Çok teşekkür ederiz izleyenlere. Şimdi arkadaşlar bu fırlatma anında biraz yoğun olacağız. Anlık size çevirmeye çalışacağız o kısmı neler oluyor neler bitiyor çok hızlı gerçekleşecek. Ama ardından hocalarımız burada hiç merak etmeyin. Chatte herkesin sorularını tek tek soracağım. 12'ye kadar yolumuz var hiç rahat olun sıkıntı yok. Eksilen hocalar olursa da <gülüyor> gelirler dinlenirler uyurlar geri gelirler hiç sıkıntı yok merak etmeyin. Sorularınızın cevaplarını vereceğiz. Sadece sizden hani şu an. Fırlatmadan önceye dair bilgiler alıyoruz. Son 5 dakika e, hava durumuyla ilgili bir sıkıntı olsaydı sanırım 7 dakika önce bir kontrol yapılacaktı. E, herhangi bir kontrolde sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Şimdi ben şeyi sorayım. E, yine bin kişiyi geçtik bu arada. Çok teşekkürler. Bize katıldan destek olabilirsiniz. Mesela şu an bu yayını StreamYard'tan yapıyoruz. Bunun bir aylık biz satın aldık ve kendi cebimizden bunu almak zorunda 400 kaldık. 400 dolar arkadaşlar. Yaklaşık. Yok 240. 240. Niye, e, çok, güzel, çok 240. Da, yani <gülüyor> katıldan desteklerle bunu alabiliriz ama şey düşünün. Sadece bakın sadece Stream StreamYard yani. Bir katıl desteğinizde bir tek bunu halledebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ama çete akıllı herkese, Çok güzel. Teşekkür e, ederim diye de. Evet. Çete herkese açtık. Ben şunu sorayım. Motor soğutma niye yapılıyor hocalarım? Neden? Daha çalışmadı ki motor. Neyini soğutuyorlar? Kim cevaplayacak diyecek sessizlik? <gülüyor> ya muhtemelen şey oluyor olabilir. Ben de çok bilmiyorum açıkçası da. Ee, şöyle bir tahmin yapıyorum. Bu ee, Bunların aslında yani termal özellikleri olabiliyor işte hani bir herhangi bir çatlama, kırılma vesaire olmasa yani be, belli bir şekilde ısınması gerekiyorsa eğer onları e, belli sıcaklıklarda tutmak gerekiyorsa o anlamda ısı kontrol yapıyor olabilirler diye tahmin ediyorum. Ee, Valla benim de bir tahminim var Hı. kesin olarak bilmiyorum Hı. ama yani Hı. sonuçta room temperature'da şu an 25 evet. derece şu anda Florida sıcaklık. Room temperature'da başlayacağına olay ne kadar düşük sıcaklıktan başlarsa, sonuçta çok yüksek sıcaklıklara çıkılacak. Yani o yakıt yaklaşık 90 saniye boyunca o motorda inanılmaz bir ısı açığa çıkartacak. Buna bağlı bir ısınma ve sıcaklık artışı gözlemlenecek. Ne kadar düşükten başlarsak o kadar iyidir diye düşünüyorum. Çok emin değilim. Bir de termal gradientleri hani şey yapıyor, kontrol etmek istiyor olabilirler yani. Çok birden çok yüksek ya da çok birden hızlı sıcaklık değişimini engellemek istiyor olabilirler. Bu arada Cevdet Bey biraz güncelleyebilir misin? 30 saniyelik olabilirler. Yani çalışıp çalışmadığını. Sonuçta bunu test etmek için bir çalıştırmaları gerekiyor öncesinde. Bir sıcaklığı kasıtlı artırıp soğutma sistemi devreye sokup düşüp düşmediğini de kontrol ediyor olabilirler. Sıcaklığı evet. arttırmaları mümkün değil Cevdet burada. Yani o sıcaklığı oraya arttırmak için o raketiyi yakmak lazım. Evet, Bu arada yani... Dragon'un internal gücüne geçilmiş bu arada. İç güce geçilmiş. Bu da son aşamalardan biri yani Kendi gücüyle evet. şu an dışarıdan güç almıyor. Ee, bu arada ben canlı diyor. Bir daha Ben de şu anda 240. 240'tayım ben şu anda. Cedessa orayı yeniler misin abi? Az önce geriyi falan girdi yeniliyi. Aynen tamam. yenile. Yenile ha. Geldim ben bu arada f olması lazım. 303 230 O kadar Allah olamaz Allah. ya. 227. Önden izliyorum. Hocam ya yani şey yani siz SpaceX'i izliyorsunuz ben nasıl evet, evet, SpaceX geçeyim. Evet evet SpaceX daha önden geçeyim Tamam bir dakika SpaceX'e geçeyim. Sesi verelim istiyorsanız artık çevirelim artık buraları. Verelim, evet, evet evet çevirelim. Şimdi tamam, bizim SpaceX, yayının arkadaşlar yayının farkı şu oluyordu genelde. Çevirden ziyade teknik kısmını konuşuyorduk. Şimdi şu de konuşalım. çeviriye geçelim yani konuştuk zaten. Şimdi de bir çeviri yapalım burada neler söylüyorlar. Um, şöyle yapayım bir dakika. Burak hocam 19 saat süracak değil mi Uç uçuş? Aslında toplamda yani IIS'e şöyle, <gülüyor> Bırakılması tabi daha kısa sürede ama şimdi bunlar yavaş yavaş uluslararası uz uzayıştığı <gülüyor> için bu tabi uzun sürüyor. Yani 19 sonunda aslında tamam. e, işrar tamam. <gülüyor> Şimdi ben duyduk kadarıyla çevireyim isterseniz bakıyorum. Çok heyecanlıyım ya. Evet. <gülüyor> Çok bir buçuk saattir böyle kuzu kuzu oturuyorlar yalnız bu arada. Hani bunun için para alıyorlar. Geçen Zafer Hoca demiş de. Hatta hani, evet maaşları var. Zafer Hoca onun. cevabı <gülüyor> söylemedi. Ben <gülüyor> hala maaşları. merak ediyorum. Araştırmadım. <gülüyor> evet, Zafer Hoca'dan duymak soralım. istiyorum. Asla maaşları ne kadardır <gülüyor> arkadaşlar? Tahminleriniz var <gülüyor> mı? Evet. Bakalım ki evet. bu Birazdan <gülüyor> Zafer, Zafer Hoca Hoca. alalım. Şu an bir konuşma yok aralarında. Ee, sadece bekliyorlar kuzu kuzu. Şu elinde gördükleri ben biraz <gülüyor> bilgi vereyim. Dragon geri, geri sayımda herhangi bir sıkıntı yok diyor. E, şu gördüğünüz checklistleri arkadaşlar yapmanız yapmaları gereken ona iz verdiler. Tarihe tanıklık ediyoruz hep birlikte. Burak bu arada bir havacı olarak sana bir soru soracağım. Cevdet, astronot olmak için Cevdet pardon e, gözlük kullanmak e, astronot olmaya engel değilmiş bunu görüyoruz. Pilotlarda var, da bu böyle de, mi havacılıkta? De. Ee, askeri pilotlarda bunun bir şekilde yapmıyorlar neden olduğunu bilmiyorum ama ticari pilot olmaya engel değil iki çeşit sağlık sertifikası var ee, her ikisinde de gözlük yani belli bir numaraya kadar tabii ki sıkıntı değil ee, lazer yaptırarak da devam edebiliyorsunuz. Evet geri sayalım hep beraber. Evet 13'teyiz 12 11 9 8 7 6 5 4 üç iki, iki, iki, iki bir bir zero. sıfır kalkış ee, atmosferden çıkarken ve inerken bu ayaklar e, uçak kanatlarındaki uçak kanatlarındaki flaplar ve işte yönelik evet, evet, yani, evet, evet. Açı, açılarını ee, birimlere geçti onun öncesinde tabii şey de var yani bu birim dönüşümleri biliyorsunuz yani Hocam da sınav yapıyordur herhalde. <gülüyor> bir çevrimlerinden falan hani kaç can yandığını hani tahmin ediyoruz. Biz de yapmışızdır zamanını. Bunlardan şöyle yani fırlatıcı kaybetmesinden tutun işte bu Mars'a giden şey bile, işte bu robotlar falan bile etkilenen şeyler oldu. Burada da tabii ne aslında ön planda oluyor? Uzay çalışmalarında uluslararası iş çok fazla yani. Yani mecbursunuz buna. Her şey çünkü kendi, ya Amerika belki yapıyordur her şeyi kendi başına. Şu an hani göreceğiz işte insanlığı göndermeydi ama uluslararası işbirliğini birliğine O yüzden de hani bir taraf başka bir birimle çalışıyor, bir taraf başka bir birimle çalışıyor kısmında tabii sıkıntılar olacaktır. O yüzden hani uluslararası projeler değil, Uluslar yani NASA'da artık uluslararası kurum olacağı için bu tarz projelerle. SI, SI birimlerine geçtiler. Bayağı uzun süredir aslında SI kullanıyorlar. Şimdi bir duyurum var. Ee, bizi 1300 kişi izledi. En çok o kadar gördüm. Çok teşekkür ederiz. Şimdi fırlatma oldu. 19 saatlik bir süre var önümüzde aslında. Belki ee, yani mı denk geliyor ne zamana denk geliyor belki onda da çok saçma bir saat olmazsa o anı da e, sizle yine paylaşırız. Fakat e, yayın bitmedi hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü buradaki uzmanlarımıza çok güzel sorularınızı rahatlıkla sorabilirsiniz. Çünkü konularımız bitti artık bir yandan bir gözücüyle bakıyorum önemli bir şey olursa diye ama şimdi çok güzel hızlı hızlı soru cevap yapacağız. Ondan önce ben şeyleri söyleyeyim bütün gönüllerimize teşekkür ettim. E, ayrıca buradaki bütün gelen hocalarımıza teşekkür edelim. Ozan hocamız e, ayrıldı ne yazık ki. E, Mehmet hocamız dinlemede ona da çok teşekkür ediyoruz. O da hala burada. Yani astronomi, astrofotoğrafçılıkla ilgili sorularınız da sorabilir, sorabilir miyiz? Siz. Mehmet hocaya şunu sorabilir miyiz? Hemen bir duyuru bitireyim hocam size vereyim sözü. Şöyle. Ee, bizi takip edenleri şunu söyleyelim. Gelecek bilimde ilk defa izliyor olabilirsiniz. Gelecek bilimde bir bilim iletişimi e, platformu arkadaşlar. Biz neler yapıyoruz? YouTube'tan ve Twitch üzerinden bilim insanlarını direkt sizle buluşturuyoruz. Araya hiçbir şekilde aracı girmeden sizin aklınıza gelebilecek soruları onlara sormak istiyoruz. Çünkü birinci el bilgi çok kıymetlidir. Ozan Hoca direkt makaleyi yazan o e, araştırmayı yapan kişiydi. Direkt onu getirdik mesela örnek olarak. Bunu çok yapıyoruz. Daha önce birçok uzmanla yaptığımız röportajlarımız, yayınlarımız var. Kendi eğitici yayınlarımız da var. Onların hepsini YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. YouTube.com bölü gelecek bilimde. Twitch kanalımızda daha etkileşimli, soru cevaplı yayınlarımız var canlı yayınlarımız. Yine twitch.tv bölü gelecek bilimde bulabilirsiniz. Bizi sosyal mecralardan gelecek bilimde adıyla takip edebilirsiniz. Daha güzel yayınlar yapmamız için bu sistemi mesela bir aylık kullanabiliriz. Daha sonra da kullanmaya devam etmemiz için YouTube'dan katılabilirsiniz. Patreon'dan destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Ama en basiti en bedavası abone olup e, videoyu beğenirseniz bizim için çok önemli. Çünkü YouTube algoritması böyle çalışıyor. Bilim içeriklerinin öne çıkması lazım. Bilim içeriklerinin de eğlence içerikleriyle yan yana gözükmesi lazım YouTube'da. Biz bunu istiyoruz. O yüzden çok teşekkür edelim. Benim duyurularım böyle. Zafer Hocam sizin sorunuza gelelim. Şeyde Mehmet Hocam hala buradayken bunu sormak istiyorum. Yani Alıyorum onu da. E, yaklaşık bir buçuk iki saat önceki yayınımızı izlemeyenler oldu. Mehmet Hocayla zaten kendisi dünyanın en önemli büyük astrofotografçılarından bir tanesi. Hala şunu soruyor arkadaşlar. Yani biz bunu fotoğraflayabilir miyiz? Yani bu Dragon Capsu'nun geçişi fotoğraflanabilir mi? Hocam böyle bir şey mümkün de Gözlemlenebilir mi? Fotoğraflanabilir mi? Aslında çok zor. Yani imkansız denecek kadar sonrasında. Çünkü sonuçta 200 km uzakta bir ufak cismi fotoğraflamak anlamına geliyor. Bu da çok yüksek odak gerektirir. Daha doğrusu çapı gerektirir ve takip sistemi gerektirir. Yani açık söylemek gerekirse imkansız olacak kadar denilebilir. Çünkü bu eğer yakınlarda bir yerde olsaydık geniş açı veya ufak bir teleskopla tabii ki fotoğraflayabilirdik. Ama 200 km'den sonra cismi görmek e, imkansız gelecek kadar e, e, denilebilir yani imkansız. Ya yani imkansız dediğiniz gibi bir fotoğraf makinesiyle veya işte e, 15-20 santim, 30 santim mercek ayna mercek çapına sahip bir teleskopla bile oldukça güç. Hayır. Bir yani de zaten efendim, takip etmek mümkün değil. Zaten Bilmiyorum. ufak bir parlak nokta gibi bir cisim görebiliriz veya uzun pozlamada çizgi gibi bir cisim. Yani ayrıntı görmemiz imkansız. Evet. Burak Hocam buyurun. Ee, ben şöyle bir naçizane yorum yapabilirim. Şimdi biz zaten görüntü oluştururken, ee, aslında sensörde bir foton topluyoruz. Ee, bu fotonu toplayabildiğimiz ölçüde aslında görüntü oluşturmuş oluyoruz. Ee, Mehmet Bey'in söylediği gibi, e, yani sizin küçük bir kamerayla bu fotonu toplayabilmeniz için bu araç devam ederken yolunda sürekli ona bakarak ondan yansıyan fotonları toplayabilmeniz lazım. Bu tabii bir anlamda sizin ekipmanınızla da bağlı ama bir yandan tabii hareket eder, etmesine de bağlı, mekanizmanın da bağlı. E, dedektör işte teleskopun çapı odak uzaklığı efektif uzak, odak uzaklığı işte gibi e, ne kadar ışık toplayabildiğiniz, çözünürlüğün ne kadar oldu dedektörün ne kadar oldu ve bir de e, hareketli bir şekilde onu odaklayıp toplayabildiğimiz lazım. Onun için de o hareketli sistemi bu Dragon aracının e, yörüngesini izleyecek şekilde e, hareket ettirebiliyor olmamız gerekiyor. Bir de bunların ötesinde Hani bütün bunları yaptığınız diyelim işte bu dragondan e, güneş ışığının bir şekilde sizin tarafa doğru ya, yansıyor olması lazım. Yani ondan dolayı güneş ışığının yansıttıktan gelen fotonların size doğru ulaşıyor olması lazım. Yani belli bir açıyla yansıyıp size gelecek şekilde. O da işte bir dönürlük ayarı, hesabı falan yapmak gerekiyor onun için de. Evet. Birçok faktöre bağlı diyebiliriz onu görüntüleyelim. Evet. Sedat hocamıza şey dönelim. Bir dakika Zaten evet. hocam. Sedat hoca bir söz istemişti. Bu İstanbul'a göre gözükme potansiyeli var mı diye ben kontrol ettim. Hmm. Gördüğünüz gibi şu anda saat 22:45. Şu anda tam Avrupa'nın üstünde. Cevdet kafanızı kaldırsanız belki siz görebilirsiniz ve şu anda güneşten de yansıma. <gülüyor> <gülüyor> şu anda şu anda yansıma da alıyor. Bakın şurada 22:48'e hmm, evet. kadar görebiliyor musunuz şuradan masum. Şu güzel buşlar var evet. Evet 22:48'e kadar güneş ışığını yansıtabiliyor ama. Yani İstanbul'dan ufukta ancak gözükecektir. Yani bu İstanbul'un merkezi alanında. Çanakkale Çanakkale, İzmir, Antalya oralar mı görebilir acaba? Sonra gölgeye giriyor. Yani dünyanın kendi gölgesine giriyor. Güneşten ıı, ışık alamıyor ıı, hı hı. Dragon 2. O yüzden maalesef gözükemeyecek ama ne kadar kuzeybatıdaysanız o kadar ıı, ufukta da olsa az da olsa görme ihtimaliniz var. Parlaklığı da yaklaşık 2-2,5 iki, iki kadar başka bir kaynaktan bakmıştım. Bu da yani ortalama bir yıldız parlaklığı kadar hareketli olacak ve ufka hmm. yakın olacak. Görme ihtimali Türkiye'den oldukça düşük ama Avrupa hava karardıysa daha şanslı bu anlamda. Evet, evet. Şimdi artık chatten sorular almak istiyorum hocalarım. Sizin kendi aranızda bir şeyiniz yoksa chatten bundan yayının sonuna kadar devam edelim istiyorum hızlı hızlı. Ne dersiniz? Herkese uygun mu? Tabii. Tabii. Ee, şimdi çeteki sorular tekrar yapın arkadaşlar kaçırmayalım. Şeyi sormuş e, Murat Rapata bu Starlink'in yer yer üzerindeki teleskoplara etkisini konuştuk yayında tekrarından e, bakabilirsiniz. E, bir tane şey sorusu var. E, galiba Mete Aslan'ın bayağıdır soruyor onu beklettiydim e, onu vermek istiyorum. Bu docking işleminin Olabilirsem ha. E, docking işlemini mürettebat mı yönetiyor, yoksa yerdeki bilimler mi gerçekleştiriyor demiş. Hı -hı. Yani ASS'e bağlanma işlemini. Hı -hı. E, ben bir cevaplayayım. E, bu, aslında docking işlemi için e, şey çok kritik yani, zamanlama çok kritik yani. Özellikle sonlara doğru yaklaştığımızda e, mesela yerden yerle e, işte uzay aracı arasındaki haberleşmede nispeten de olsa belli bir gecikme var. Yani orada ee, nasıl diyeyim çok ağır, e, hızlı bir şekilde tepki vermek isterseniz yer kesimini o anlamda değil şey yapmak istemeyebilirsiniz. Dahil etmek istemeyebilirsiniz. Ee, daha çok hani izleme şeklinde gerçekleşiyorlarlar. Burada sanıyorum zaten daha önce de konusu geçmişti. Dragon otonom olarak aslında kenetlenebilmişti. Şimdi otonom olarak kenetlenebilmek için de e, çeşitli sensörler kullanabiliyorlar. Mesela işte lazerle ya da işte. Optik sistemler diyeyim, yani optik sistemler kamera ya da işte bir radar gibi sistemlerle ne kadar yaklaştığınız bir de tabi GPS kullanabiliyorsunuz. hassasiyetinde mm hassasiyetinden yani çözüm olabilmek mümkün olabiliyor bazen. Ee, çeşitli sensörlerle. Ee, bunları kullanarak otonom bir şekilde gerçekleştirmek de mümkün. Zaten santimetre nispetinde sanıyorum hassasiyet yetiyordu diye hatırlıyorum. Ee, o yüzden Böyle yapmak mümkün. Mesela bazı araçları da şeyle tutuyorlardı. Önce robotik kolla tutup ondan sonra kontrol de kenetliyorlardı. Ama bu Dragon aracında böyle bir durum yok sanırım. Direkt e, kendisi de kenetlenebiliyor. Nitekim daha önceki işte, insansız uçuşta da bunu yapmışlardı. Yani o, o Dragon üzerindeki mürettebat da yapmıyor bunu. Yerdekiler de yapmıyor diyebiliriz yani mesela. Burada şu var ama. Hani herhangi bir şekilde sıkıntı olursa Dragon üzerindeki bir rettebat kontrolü tabii. manuel olarak ele alabiliyor. Tabii tabii. <gülüyor> Ama bu şuna benziyor aslında. Hani komple teorisyenleri e, için açıklayayım. Hani her şey otomatik mi gidiyor bu simülasyon mu bizi kandırıyorlar mı diye. Arkadaşlar e, yeryüzündeki uçakların çoğu da büyük havalimanlarına e, o bildiğiniz sağa sola gittiğiniz uçakların çoğu da büyük havalimanlarına artık e, inişlerini Hepsinde değil tabii ki büyük ve gelişmiş havalimanlarını otomatik olarak gerçekten şu minimum müdahalede bulunuyorlar. Bu da onun gibi bir şey. Bunun çok daha gelişmişi olarak düşünün bunu. Yani o daistasyonu kenetlenmesi için çok çok daha gelişmiş olarak düşünün. Hatta e, durum öyle ki aslında hani biraz daha ilerleyince bunu da yapacağız. Yer, e, şu anda kullandığımız yolcu uçaklarının çoğu e, şeye e, e, havalimanlarına isteseler yani bırakılsa. Hiçbir müdahalede bulunmadan kendi kendine inebiliyorlar. Zaten bunu da şeyden görebilirsiniz. Özellikle şu anlar çok popüler olmuş olan Türkiye'nin e, İHA'larından da görebilirsiniz bunu. E, kendi kendilerine kalkıyor. Görevlerini kendi kendilerine yapıyorlar. Ve gerekirse kendi kendilerine de inebiliyorlar. Yani bu o kadar zor bir şey değil. E, bundan e, işte 20-30 yıl öncesinde bile e, özellikle Sovyetler Birliği'nin Buran, hiç kullanmamış olan Buran, e, uzay mekipleri yapabiliyorlardı bu e, otomatik kalkış ve otomatik e, otomasyon içerisinde yörünge görevi yine otomatik olarak e, şeye inişlerini ve daha da öncesinde de e, Sovyetler Birliği'nin Luna uzay araçları Ay'a inişlerini kalkışlarını hepsini otomatik olarak yapabiliyorlar bunun için çok çok muazzam teknoloji gerek gerekmiyor arkadaşlar azıcık elektronik bilen e, elektronik konusunda ve iletişim konusunda. Bilgi sahibi olan insan, arkadaşlarımız bunu 50 yıl önce de, 60 yıl önce de yapılabileceğini zaten çok, çok daha basit şekillerde evet. yapılabileceğini bilirler, görürler. Çok gelişmiş bilgisayarlar gerekmiyor bunun için. Buradan hemen takip sorusu, artık çete gidiyorum tamamen. Elif Sutaşkın, kapsül kenetlendiğinde ne yapacak diyor. İçeri girecekler mi, ISS'de gezecekler mi? Bildiğim kadarıyla girecekler. E, belli bir süre zaten e, yanlarında kargo da taşıyorlar bildiğim kadarıyla çok emin değilim Zafer hocam siz biliyorsanız siz buyurun. Bildiğim kadarıyla yanılıyor da olabilirim bu e, bilimsel kodranı anlatırken çok önemli bir şeydir arkadaşlar yanılıyor olabilirim demekten çekinmemek lazım ve kontrol edin demekten çekinmemek gerekiyor bildiğim kadarıyla gelecekler e, bir tokalaşma olacak Orada belli bir süre geçirecek bir kutlama olacak, yani kısa bir kutlama olacak ve daha sonra geri dönecekler bu iki astronotlar. Bunlar orada kalıcı mürettebat değiller. E, e, bu görevle gönderilen astronotlar kalıcı mürettebat değiller. Sadece gerçekleşmenin, kapı açılışının, e, daha sonra kapı kapanışının ve de ayrılışının e, düzgün bir şekilde yapılabildiğini gösterme amacıyla yapılan bir görev bu. Yanlarında tabi var belli miktarda erzak var ama bu erzak hani şey, erzak demeyelim malzeme diyelim bu malzeme hani onların ihtiyacı malzemesi değil çünkü 3-4 e, gün önce Japon uzay ile zaten gönderildi bütün bunlar bu biraz böyle sembolik e, malzemeler olacak yani birbirlerine feriş ediyeler getirdik size <gülüyor> evet, Hediyeler Peki gibi. Buyurun hocam ee, Şimdi bunlar 14 19 on dokuz saat sanırım e, e, yolculuk yapıyor Böyle uyku gibi bir sorun çıkmıyor mu yani ne bileyim 19 saat sonra insan herhalde uykusuna hem gelmez mi bir de geri yolculuk varken. Yemek muhabbeti bir de yani yemeği bayağı önce yediler. Buyurun sen atacağım. Ee, şimdi uzay istasyonu sürekli dünya etrafında dönüyor. Bir, dakika, bir saat 10 dakikada bir tur atıyor bildiğim kadarıyla. Sürekli farklı saat dilimine giriyor. Bunu da standartize etmişler. Birçok şey daha önce Burak hocamın dediği gibi standartize etmek noktasında. Demişler ki GMT Greenwich Time kullanalım ve bütün düzenimizi ona göre yapalım. Yemek düzenimizi, uyku düzenimizi her şeyi buna göre yapalım. Standartize edelim demişler. Yani şu anda GMT'ye göre saat kaç oluyor? 23. 3 saat gidersek saat 20. Akşam 8'i yaşıyorlar. Herhalde akşam onlara göre 11 gibi uygulamalar. Uyurlar diye düşünüyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla e, normal bir düzenleri e, burada bile başlıyor. Yani ISS varmadan başlıyor. Sabaha da e, yaklaşmış olacaklar. Diğer manevraları yapacaklar. Dinç bir şekilde kalkacaklar. Yemek düzenleri de benzer şekilde. Yani günü İngiltere'deymiş gibi, Grimwich'teymiş gibi yaşıyorlar hep. Ee, burada kontrollü dinlenme denen bir şey var. Pilotlar için de söyleyebilirim ben bunu. Ee, uçuşun belli aşamalarında yapamıyorsunuz. Fakat zannediyorum ha, inişe 45 dakika kaladan itibaren bitiyor. Kalkıştan sonra da bir zamanlar onu unuttum. Ama e, bir pilot diğerine yani kaptan ve yardımcı pilot durumunda bir pilot diğerine diyebiliyor ki ben kontrollü dinlenmeye geçiyorum. Her iki taraf içinde okeyse iş bölümü tamamsa ve düz uçuş dalarsa çünkü biraz daha yük azalıyor. Uyuyabiliyorlar fakat zannediyorum ki 45 dakikadan fazla uyumalarına izin verilmiyor. Orada da sebep derin uykuya geçmesin. Çünkü derin uykuya geçtikten sonra vücut daha zor kalktığında daha fazla sıkıntı yaşayacağı için. Ve kalktıktan uyandı diyelim, uyudu, uyandı. Uyandıktan sonra da diyelim ki hani hadi ben başlayayım pilotluk yapmaya diyemiyorlar. 20 dakika uyanık durmak zorunda. Kendine gelmek zorunda. Daha sonradan kontrolü alabiliyor. Dolayısıyla böyle bir şey yapılmış. Yani bir saat ayrılıyorsa böyle bir sistem. Yani Bu uçaklarda böyle ama. Uçaklarda tabii ki. Onu söyleyelim. Onun altını çizelim uçaklarda. 50, 50 bir benzer bir sistemleri olabilir aralarında. Hani. Şöyle o, zaten düz uçuştalar zaten. Şu anda herhangi bir roket herhangi bir itme yok. Yani yörünge değiştirme manevralarına henüz başlamadılar. O, o gösterdiğimiz e, yörüngesini daha genişleterek ISS'e yaklaşacağı manevraya başlamadılar. Yani onu e, benim tahminimce yani onun süresine bakarsak zaten arada bir uyku olacaktır. Evet. Ee, bir Var sorular, mı onun timeline'ı? Şimdi katabiliyorlar zaten. Kenetleme işleminde bir şey ters giderse nasıl bir protokol izleniyor demiş. Yusuf İbiş. Muhtemelen bir, öncelikle birkaç böyle küçük, yani nasıl yaklaştıysa aslında, ben, onun benzer tersi şekilde aslında ateşlemeler yaparak e, aradaki mesafeyi açmak olabilir. Yani çok böyle hızlı bir şekilde, tepkisel bir tabii hareket olmaz yani olmamalı zaten. Hani şey açısından, herhangi bir risk oluşturmamak açısından. Küçük küçük ateşlemeler yaparak nasıl yaklaşıyorsa benzer şekilde, önce arayı açacak. Sonrasında işte eğer daha da fazla ayrılmak gerekiyorsa daha büyük ateşlemelerle aradaki fazı açacaklar gibi düşünebiliriz. Burada da eğer e, ISS'den geriye düşmek istiyorsa aslında biraz e, ISS yönünde böyle bir ateşleme yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani şeyi artırıp arkaya doğru fazla yapacak şekilde ama ISS'in önüne geçmek istiyorsa tam e, hız yönünün tersine gibi bir ateşleme yapacak. Yani biraz böyle ters işliyor gibi düşünebilirsiniz oradaki binameyi evet hocam peki başka soru bakalım bir tane soru Sağ vardı ke kenetlenme için neden 18 saat bekleniyor 19 evet. saat bekleniyor Ekranda. Buyurun. İşte bu aslında fazı yavaş yavaş işte sağlamak için yani siz aslında direkt olarak yani Uluslararası Uzay İstasyonu'yla diyelim şöyle bir daire düşünün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun belli bir açısal pozisyonu konumda biz Dragon'da işte manevraları yaptıktan sonra aynı daireye geldikten sonra belli bir açısal konumda olacak. Sonra bu açısal konumu yavaş yavaş e, ayarlayarak ISS'e doğru yaklaşmaya başlayacak. Bu da e, küçük küçük yapıldığı için yani küçük küçük ateşlemelerle yapıldığı için açısal hız birbirlerine göre çok fazla değil. O yüzden biraz uzun sürecek bir süreç olacak şey evet. bir tane soru var Onu hani asla cevaplamadım hala cevaplamadım bekletiyorum özellikle söyleyeyim astronot maaşları ne kadar diye <gülüyor> ee, biliyorsunuz şey ilkokuldaki e, hemen, hemen hepimizin bu hayatında olmuş pilot olacağım veya astronot olacağım diye başlar bu iş Ondan sonra dişçi olacağım veya işte ne bileyim işte çiftçi olacağına kadar döner ama böyledir şimdi astronot maaşları ee, insanların sandığı kadar yüksek değil. Tamam. Astronotlar çok zor eğitimlerden geçip çok zor süreçlerden geçip hatta geç, geçmişteki çok zor emeklerinden e, buraya gelip çoğunluğu zaten hepsi değil. Çoğunluğu ve bunların pilot, hatta test pilotu ve hatta çok hani mesela bir F16 kullandım ben 10.000 saatli olmuyormuş. F16 kullanan yanında F4 kullandın yanında işte emek e, şey F5 kullandın. Türkiye'deki uçaklardan bahsediyorum. E, e, veya işte e, talon kullandın. E, 38 talon kullandın. Hatta yanında bir tane nick kullandın. Tamam sen a, a, aday olabilirsin eğer bunları yapmışsan astronotlar şeklinde. Böyle geliyor. Bunlar zaten geçmişleri çok yüksek ama şu var. Bir astronotun hani e, nasıl diyeyim bir Bentley araba kaç paradır? Bir milyon dolar var mı bir Bentley isimden? hiç araştırmadık Zafer hani Anladım, zengin olma sen... ihtimalle vardı. <gülüyor> şimdi, şimdi herhangi bir e, sıradan müteahhit bir Bentley araba veya bir Ferrari alabilir ama arkadaşlar bir yıllık astronot maaşınızda bir Ferrari alamazsınız O bir milyon doları bulamazsınız Çünkü bir astronotun iyisinden bir astronotun maaşı yaklaşık 500 ile 650 bin dolar arasında değişiyor yıllık maaşı aylık değil yıllık maaşı yani Sıradan bir süperlik topçusunun ortalama diyelim. Anadolu takımında oynayan ortalama bir süperlik topçusu işte yıllık bir milyon dolar alır. Ama bir astronot 500-600 bin dolar ancak e, alır yıllık. O da biliyorsunuz astronotların ömrü e, o kadar uzun değildir. Birkaç sene bu işi yaparlar. Hocam Birkaç primleri var mı peki? Her gittiklerinde ekstra prim alıyorlar mı? İyi olmazsa demiştik ya geçerli. <gülüyor> alıyorlar şu şekilde alıyorlar. Eğer bir astronot e, oraya belli bir bilimsel görev için gitmişse o bilimsel görevini uygun bir şekilde yapmışsa o bilimsel görevinde elde edilen sonucu üretmek için ekstra bir çabası varsa herhangi bir şirkette olduğu gibi prim alıyor. Yani bu normal beyaz yakalıların aldığı primler gibi veya işte mavi yakalıların başarılı olduklarında aldığı primler gibi bir prim alıyor ama o prim çok da müthiş bir şey değil yani atıyorum yıllık 30.000 dolar daha ekleniyor. 40.000 dolar daha ekleniyor. Hepi e, topu bu. Yani astronot maaşı öyle sandığınız kadar muazzam bir maaş değil. Astronot olacağınızda futbolcu olun ikincilikte oynayın daha çok kazanırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben bir eklemede bulunmak istiyorum izninizle. Şimdi Zafer söyledi ki genelde pilotlar oluyor. Tamam pilotlar kontrol eden pilot oluyor ama bilim insanları, bilim insanları da çok çok evet. yoğun olarak uzaya giden hatta sivillerden daha Hı. geçen yayında da bahsetmiştik. 86'daki Challenger faciasında bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Tamamen sivil PR çalışması doğrultusunda gönderilmişti ama ters tepte. Ee, onlar ne kadar alıyor acaba? Onlar da ekstra bir şey alıyor mu? Şunu biliyorum e, ama NASA bir kontrat yapıyorsunuz, bir sözleşme yapıyorsunuz eğer e, sizi uzaya gönderecekse e, ömür boyu o astronot imvanını taşımanın bir bedeli oluyor. Bu maddi bedelden bahsetmiyorum. Öyle kafanıza göre e, şeyler yapamıyorsunuz. Gidip bir yerde hiç sunum bile veremiyorsunuz. Tabii, ee, konuşamıyorsunuz. Tabii, tabii. Ee, onların e, emrine girmiş oluyorsunuz bir nevi. Öyle evet. bir kontrata girmiş oluyorsunuz. Böyle hocayla, bir var. Mesela, o da NASA'da çalışıyor. Her televizyona çıkmadan, her yayına çıkmadan önce izin alması gerekiyor. İşte ne söyleyeceğine dair e, böyle bir handikap. Business Insider bu konuya bakmış. Bunların e, skalaları varmış. Hani bizim kadro sayıları olur ya memurların. GS12 GS13 gibisine e, skalaları varmış mesela diyor ki GS12 ve 10. aşamada bir e, astronot işte yani ilk ileriği bu yani şey olması lazım biraz tecrübeli olması lazım ve yeni mezun olması astronot olması lazım. artık bilmiyorum <gülüyor> yok yok bu yeni mezun değil işte bu ha, pardon etme, 86 bin e, dolar yıllık alıyor e, ondan sonra daha yani o civarlarda maksimum gördüğüm 161 bin dolar yıllık yıllık 161 bin dolar kazanıyor en iyisi oradan hesap edin işte. Evet. Şey, ben benim söylediğim az önce anlattım zaten. 12'ye hani, bölüyor şimdi çet, herkes. Da. Mesela şu ikizler <gülüyor> e, ikizler araştırmasında gönderilen bir yıldan uzun süre kalan Scott Kelly. Scott Kelly'nin <gülüyor> iyi maaş alıyor. Yani biri ikincilik futbolcusu kadar maaş alıyor adamın PR değeri var ama yani adamın e, tabii, bambaşka şeyleri var. var ondan. Şimdi evet. bunu, buna, ula, buna ulaşabilmek için çok şey lazım. Şimdi az önce söylediğiniz bilim insanı kısmıyla ilgili bir şey yapayım. Şimdi aya, e, şu ana kadar e, hatam yoksa 13 e, insan ayak bastı. Hatam yoksa. Bunu 11 veya 12 diye düzeltebilirsiniz ama o, ben 13 diye hatırlıyorum. Özür dilerim. Yanlışım varsa. E, bu 13 astronotun, 12 astronotun özür dilerim. 12 astronotun 11'i zaten pilottu. Bir tanesi o da son Apollo 17 uzay görevin, ay görevinde gönderildi. O da artık hani kamu, bilim insanlarının baskısıyla gönderildi. Bir jeologtu zaten çünkü Ay'a gönderiyorsun, o taş toprak topluyorsun, inceleme yapmak lazım. Bir jeolog artık lütfen gönderdi. 6. ve son görevde gönderildi ve ondan sonra zaten ay görevleri bitti maliyetinden dolayı. Bilim insanları gidiyorlar. Ee, ama gidene kadar da böyle e, amiyana tabirle emdikleri süt burnlarından geliyor. Çünkü herkese almıyorlar. Vücut bütünlüğü önemli, sağlık önemli. Mesela siz çok iyi bir bilim insanı olabilirsiniz. İnanılmaz iyi bir bilim insanısınızdır. Böyle herkes çizmekten arkanızda da müthiş bir şey vardır. Sağlık sorununda bir ufacık sıkıntı çıktı. abicim yerinde oturacaksın Bununla ilgili bir şey paylaşmak istiyorum ben. E, 1995 yılında e, bir bilim insanı Albert Sacco kendisiyle de tanışmıştım. E, kendisi anlatmıştı. E, Kolombiya'yla e, yörüngeye çıkıyor. Yaklaşık 17-18 gün yörüngede kalıyor ve geri dönüyor. E, bilimsel çalışmalarını bitiriyor. Daha sonra e, bilimsel çalışmalarının devamında yeni bir proje yazıyorlar gene NASA'la. E, gene gitmesi gerekiyor ama ee, i̇lk fırlatılış sırasında e, o oturduğu koltuk tam oturmamış onunla ilgili problem yaşamış ve o yüzden bir omurgasında bir problem oluşmuş. oluşmuş. O yüzden ikinci uçuşuna izin verilmiyor. Öyle olunca onun yerine aynı bilimsel ekipten aynı üniversiteden e, başka bir e, bilim insanına bir kadını gönderiyorlar. E, ama hatırlarsanız 2003'te e, Kolombiya faciasında hayatını kaybediyor kadın. Öyle de bir anınız evet. vardı kendisi evet. de orada eğer gitseydim orada ben olacaktım da demiştim.